Bu <gülüyor> çocuğum benim, deli çocuk. Bakmayın ona, bu çocuk zehir. Armı bakarra, bakarra, tukarra. Bakmayın ona, bu çocuk zehir. Armı bakarra, bakarra, tukarra. Seni seni seni gizlirli Dövbeli ki Seni gidi popi Bu çocuk arbi Tam zırbeli deli, deli, deli, deli Deli bu çocuk deli Seni gidi seni seni Seni gizlirli Bu çocuk arbi zırbeli Aman Tugi valla bravo sana vallahi seni çekemeyenler tatlasın Haydi bakayım film ismi Bu çocuk çok fena çok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 Seni, seni, seni İzmir'in Hadi bakalım gençler Turgi'yle coşmaya Turgi'yle kopmaya Hazır mıyız? Göster kendini Hadi bakalım İzmir'in növer Hazır mıyız? Gönder rekimleri Coştur milleti Fena, fena Bu çocuk çok fena 8, 9, 8, 9, 8. Aman da oğlum neler yaptın bugün. Haydi o zaman hazır mısın bugün? Aynı şeyimdi.